Parantezin içine, Büyüktür ya da Küçüktür işaretlerinden uygun olanı yazınız. Aslında bu soruda istenilen şey, 45,675'in 45,645'ten büyük mü yoksa küçük mü olduğunu bulmamız. İki sayıya da bakalım. İlk sayı 45,675, ikincisi ise 45,645, yani binde 675 ve binde 645. Bu sayılara baktığımızda, bu iki sayı arasındaki tek farkın yüzde birler basamağında olduğunu görürüz. İlk sayının yüzde birler basamağında 7 var, diğerinde ise 4 var. Geri kalan her şey aynı. Bu sebeple bu sayı daha büyük. Bunu şuraya yazalım, böylece ne yaptığımızı tam olarak göreceğiz. 45,675 büyüktür, büyüktür 45,645.